Arkadaşlar merhaba arkadaşlar şimdi birlikte e, şarkı dinleyeceğiz. Otuz sekiz ile ney? Bamlı şey. Arkadaşlar ben kanalım adını değiştirdim. Evet bu, bu bamlımlık daha zor. Ay arkadaşlar bu kadar da görüşürüz.